Hazırsın. Hazırsın. İstanbul Onur Yürüyüşü 90'lı yıllardan bu yana devam ediyor. Özellikle 2000'li yıllarda katılım sayısı çok arttı. Yani Türkiye'deki bütün LGBT'yi arttılar. Onur Yürüyüşü'ne neredeyse katılır ve şenlikli bir şekilde eğlenir oldu. Özellikle 2013'teki Gezi farkında olduğu dönemdeki, Gezi olduğu dönemdeki yürüyüş çok kuvvetliydi. Neredeyse 100.000 kişi katıldı. Ancak 2015'ten itibaren onur yürüyüşleri yasaklı. Ee, Gezi Hareketi de LGBT hareketinin en görünür olduğu ve toplumsal meşruiyet, meşruiyetin de en doruk noktaya ulaştığı bir döneme tekabül etti. Bu ülkede LGBT'lerin de sorunları var diye tartışmamış, e, gündemini almamış birçok örgüt, birçok kurum, birçok dernek. Evet artık bu konuyu da tartışmalıyız, kendi işimizde biz de bu konuda bir söz üretmeliyiz demeye başladılar. Ve zaten 2013 yılındaki e, onur yürüyüşü de... Türkiye topraklarındaki en kalabalık ve en coşkulu onur yürüyüşlerinden biri olmuştu. Muhtaha başlangıç mücadeleye devam! Ben slogancıydım. Sonra, 2013 senesindeki onur haftası yürüyüşünde. İstiklalde yürüyemedim. Çünkü kortejde yürüyemedi. Çünkü kortej oluşamadı. Çünkü bütün istiklal doluydu. Muhteşem bir gündü. <gülüyor> LGBT hareketi 2013 yılındaki gezi sürecinin sonuyla beraber oluşan bu atmosferi, bu politik birikimi sonraki yıla da taşımış oldu ve 2014 yılına da baktığımızda yine coşkulu bir onur görüşü görmüş olduk. LGBT haklarının diğer insan haklarından Ayrı bir var olmadığını kanıtlamak için LGBTlerin de e, tüm Türkiye'de haklarının tanınması için burada varız, var olmaya devam edeceğiz. Normalde sokakta böyle gezemiyoruz ama şu anda bu şekilde geziyoruz. çoğu insan buna bir karnaval, bir eğlence olarak görüyor. Aslında bu bizim e, kendimizi ifade ediş biçimimiz. ...ve e, bu bizim en güzel günümüz, en büyük günümüz. E, böyle olduğumuz için gururluyuz, o yüzden onurlu yürüyüşündeyiz. Bu kadar sevildiğimi düşünmemiştim hiç yani. 14'te yürürken istiklalde bu kadar bu ülkenin buna hazır olduğunu... ...veya kabul edilebilir olduğunu hiç düşünmemiştim. Kabul edilebilir olmak zorunda hissetmek mesela beni çok incitiyor ama hani... Onu orada görmek beni tatmin etmişti. Çok böyle psikolojik bir doyum yaşamıştım. 15 o yüzden en büyük hayal kırıklığımda Yediğim hiçbir biber gazının veya işte sokakta o ara sokaktan öbür ara sokağa kovalanmamın e, fiziksel olarak bir acısını hissetmedim. Psikolojik acı çok büyüktü. Birdenbire plastik mermilerle bize saldırmaya başladılar. Eminlik birisi telefon geldi de çatır patır ortalık karıştı. İlk saldırı olan seneden bahsediyorum. <Gülüyor> Devletin ve bir sürü grubun, işte İslamo-faşistlerin, gericilerin, yobazların, radikal Müslümanların vesaire vesairenin artık dikkatini çekti. Yani görmezden gelinemeyecek bir kalabalık vardı. Dolayısıyla devlet 2015'te saldırma yöntemini seçti kendince bir şeyler gösterebilmek için. Sonrasında ne değişti? Sonrasında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan zaten o yakınlığı diyeyim, işte o flörtü diyeyim zaten son buldu. Avrupa Birliği'ne girmek, ona uyum sağlayacak bir takım değişiklikler, yasalar yapmak gibi bir derdi olmamaya başladı artık Türkiye hükümetinin. Devletin saldırmasının en büyük etkenlerinden biri bence o seneki Pride'ti. Çünkü artık ellerine bayrak alıp, gökkuşağı bayrağı alıp sallayan bir avuç ne yoktu. Artık 100 bin kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de sokağa 100.000 bin kişi çıkarabilen toplumsal hareket kalmadı. Dolayısıyla artık LGBT bir tehdit e, haline geldi bence devlet için. Ve 2015 yılında onur yürüyüşüne getirilen ilk yasakta bence bu sebepten oldu. Belki de işte or etrafı dağıtarak renkli kıyafetlerle yürüyen bir grup ibne olabilirsiniz ancak siyasete karışmayın deniyordu. Çok böyle umudumuzun yüksek olduğu zamanı hatırlıyorum. Özellikle mesela 2016'daki dağılıyoruz döneminde. Bugün bu batına çıkamamasının okumamızın sebebi 14. LGBT'yi artı olur yürüyüşünün yasaklanmasıdır. Dağılıyoruz dendiğini ben ilk etapta anlayamadım. Ve dağılamayız dedim. Dağılmamalıyız. Herkes kendi imkanınca kendi bulduğu mekanda kendini şey yaptığı, uygun gördüğü yerde online olarak Onur Haftası metnini okudu, basın açıklamasını okudu. Hiçbirisi de polis tarafından engellemedi. Her yerde kendimiziz, her yerde eşcinseliz, her yerde LGBT'yiz. Ve bu o yüzden dağılıyoruz sloganı. Bence o yüzden çok kıymetliydi. Dağılıyoruz, daha güçlüyüz, daha kalabalıyız, daha gürültülüyüz. Bizden korkmakta haklılar. Çünkü örgütleniyoruz, Siliyoruz. sadece birbirlerinin onur gününü kutluyorlardı. Ancak yine de e, polis gelip sadece orada işte barda bira içen insanları, köşelerde oturan insanları taciz etmeye başladılar. Ancak gördüm ki bu iki senede de e, yok gitmiyor insanlar. Yani LGBT'ler, biz bugün burada olacağız diyor. Tabii ki 15 Temmuz'daki darbe girişimi bütün Türkiye'deki siyasi düzlemi değiştirmiş oldu, kaydırmış oldu. Ve sonrasında ilan edilen o halde aslında en çok zarar verdiği, en çok vurduğu gruplardan biri de LGBT'ler oldu. İşte o sivil alanın daralması diyoruz ya, yani gerçekten fiziki olarak yaşadık biz bunu. İstiklal Caddesi'ne çıkabildiğimiz, ardından İstiklal Caddesi'nin kapatıldığı, ee, sonrasında gerçekten caddeye gidecek bütün yolların kapatıldığı ve böylece bir eylem yapılmasının, işte onur haftasında e, yürüyüş yapılmasının engellendiği bir döneme girdik. Öyle bir ötekileştirme yapıyorlar ki yani bu hükümetin hep yaptığı bir şey. Yani eğer feministseniz, muhalifseniz, Kürtseniz vesaire vesaire, hakinsiniz. Yani basitçe bu. Aynı şekilde LGBT'ler de bunu yaptılar. Bu kadar mı ya. Konuşma. Konuşma. Şiddetin boyutu arttıkça e, ve böyle insanların daha korktuğu, daha sokağa çıkmaya çekindiği bir noktaya geldik. Kazandığımız alanları kaybettik. Bizim için en kötüsü buydu. Yani o alanların kazanılması için 2000'lerin başından itibaren çok fazla çalışılmıştı. O alanların kazanılması çok zordu. Bunun için bir sürü fedakarlık yapıldı. Boşak, boşak, hadi. Hadi. Hadi. Hadi Ama buna rağmen de bir şeyler yapılmaya devam ediyor olması bence tamamen Türkiye'deki LGBTİ hareketinin çok güçlü olmasıyla alakalı. Bu Harekette bir sürü insan kendi hayatından bir sürü enerji sarf etti ve biz aslında onların bize kattığı güçle, onların bize rol model olmasıyla ile ilerleyen de bir örgütlenmeyiz. Onlar olmasaydı biz bu motivasyonu elde edemeyecektik. Belki biz bugün emek vermesek yarın daha küçük bir Lubunya bu motivasyonu elde edemeyecek. Aslında biraz birbirimizle kartop misali büyüyen de bir ekibiz. <Gülüyor> <gülüyor> Mücadele etmeye çalıştık. Yine de yürüdük. Ama son anda bize biber gazları, her şeyi başlatmaya başladılar. Biz de koştuk yani. Yapacak bir şey. Her yerde önümüze çıkıyorlar. İstanbul tarafından yasaklandı. Ama 19'da şunu gördüm. Aslında e, değişmeyen ve giderek büyüyen şiddete karşı giderek büyüyende bir azim var. O içerideki duyguyu zapt edemiyorsunuz zaten. Bu bir hak savaşı olmaktan çıkıyor. Bu sizin özgürlük savaşınız oluyor. Kalımın olursa gözaltı olacağız. Söylendi o yüzden şimdi 2019 yılı boyunca sansür ve ifade özgür engellemeleri hangi metotlarla yapılmaya çalışıldı diye bir istatistik çıkarmaya çalıştık. Ve gördük ki %32 oranıyla adli yollarla aslında devlet bu ifade özgürlüğüne neket çalışıyor. İkinci olarak da %28 oranıyla etkinlik engellemeleri öne çıkıyor. <gülüyor> Her gün böyle olsun. Yasalar tarafından korunmuyoruz. O yasaya sahip olmak bizim için bir dayanak, bir güç olacaktı. Biz onu kaybettik. Bu alanın daralmasıyla birlikte. Bizde fikir bitmeyecek. Onların ne kadar baskısı ve şiddeti bitmeyecekse bizde fikir bitmeyecek ve aslında onların şiddetini bitireceğiz bir gün. Bunu inancıyla yaşıyoruz. Birbirimize daha fazla sıkı sıkı sarılmamıza, daha fazla dirençli olmamıza yol açıyor. Ve bu mücadele devam edecek. Yani bu bu hükümet var diye LGBT bireyleri birdenbire ortadan yok olmayacaklar. Her şey yok olur, LGBT hareketi yok olmaz. Yani bu böyle. Bununla baş etmesi gerekenler LGBT olmayan insanlar. Bu gerçeklikle baş etmek durumundalar. Burada da şimdi dağıldık. E tamam, senle ben şu anda biz oradan dağıldık diye olmaktan vazgeçmedik ki. <gülüyor> Vazgeçmeyeceğiz de yani. Bunu umut etmeleri de çok saçma geliyor. <gülüyor> almaları gereken hak ettikleri hakları eninde sonunda alacaklar. Elbette zaman ileri doğru akıyor. Bunu yavaşlatabilirsiniz ama zamanı durdurmak veya geri çevirmek diye bir kimsenin öyle bir reisimizin bile öyle bir yeteneği yok. Herkes eşit vatandaşlık haklarından yararlanacak. Bu kadar.